Arkadaşlarım selamlar. AYT kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Esas ölçüde bugün 63, 64 ve 65. sayfaların çözümlerini yapacağız arkadaşlarım. 65. sayfada nereye kadar geleceğiz söylüyorum. İndirgeme formüllerine kadar geleceğiz ve artık şu kısımdan sonrası 3. videonun konusu olacak. Trigonometrinin 3. videosunun konu, konusu olacak sevgili arkadaşlarım. Yani bugün bu videoda 2.5 sayfalık bir konu anlatım yapacağız ve örneklerimizi çözeceğiz. Hazırsanız sevgili gençler geçelim dersimize. Bakın esas ölçü dedik. Esas ölçü nedir? Şimdi öncelikle arkadaşlarım alfa diye bir açı şey olsun sıfır dahil olmak üzere 360'a kadar 360 dahil değil bu aralıkta ve k1 tam sayı olmak üzere ölçüsü Alfa artı k çarpı 360 derece olan açının esas ölçüsü alfa derecedir. Aynı şekilde 0 radyanla 2 pi radyan arasındaysa eğer bu alfa. Bunun da esas ölçüsü sevgili arkadaşlarım alfa artı k çarpı 2 pi radyan ya da 2 pi k da diyebiliriz buna. 2 pi k radyan olan açının esas ölçüsü alfadır diyoruz. Şimdi bu ne demek? Şöyle ki arkadaşlar esas ölçü dediğimiz muhabbet sıfırla 360 arasında taşımaya çalışıyoruz biz açıları. Ee, nasıl taşıyoruz Şöyle ki aklınızda bir örnek olarak Kalsın diye söylüyorum örnek veriyorum Şurada bir 10 derecelik açı var değil mi Şurası 10 derece olsun Şimdi ben e, sıfırdan başlayıp Yani şuradan başlayıp arkadaşlar Bu e, Tuttuğum açıyı 370 derece döndürürsem Bakın şöyle döndürdüm 360 oldu 370 için bir 10 derece daha döndüreceğim Demek ki 370 derece ile 10 derece aynı açılarmış Diyoruz tamam mı çünkü 360'ta bir tekrar ediyor açılar kendilerini. O halde 370 derecenin esas ölçüsü nedir diyoruz? 10 derece. Yani 370 derece biliyorsunuz 0 ile 360 aralığında değildir fakat taşırsam 10 dereceye eşit olacaktır. Dolayısıyla bu da bunun esas ölçüsüdür diyoruz. Pekala şimdi biliyorsunuz ki esas ölçüyü burada verdik. Şurada da birim çemberi vermiştik. Şimdi hem birim çemberle alakalı hem de esas ölçülerle alakalı sorularımızı çözelim. 1/√3'ü A noktası birim çember üzerinde olduğuna göre A'nın alabileceği değerlerin çarpımı esas pardon Birim çemberinin sevgili arkadaşlarım denklemi neydi? X kare artı Y kare eşittir 1 idi. O halde şu X bu da Y ise X'in karesi yani 1 bölü 3 artı Y'nin karesi Y dediğimiz şey de A'ydı. A'nın karesi eşittir 1 olmak zorunda. O halde A kare eşittir 2 bölü 3 olur. A dediğimiz değer arkadaşlarım kök 2 bölü kök 3'tür veyahut A dediğimiz değer eksi kök 2 bölü kök 3'tür diyeceğiz. A'nın alabileceği değerlerin çarpımı sorulmuş. Şunla şunun çarpımı bize eksi 2 bölü 3'ün ta kendisini verecektir. Cevabımız buydu. 11. örneğimiz. 3320 derecenin esas ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. Bunu anlayabilmek adına 3320'yi sevgili arkadaşlarım kaça bölmemiz lazım? 360'a bölmemiz gerekiyor. Kalan bize cevabı verecek. Şimdi öncelikle. 332'nin içerisinde. 360'ın içerisinde bir defa var biliyorsunuz. 332'nin içerisinde kaç defa var o zaman? 332 içerisinde yok Peki 3320'ye 320 bakacağız şimdi şimdi 3600 olmuş olsaydı 10 defa vardır diyecektik 3600'den bir 360 çıkarırsanız arkadaşlarım bu da bize neyi verir 3600'den 360'ı çıkarırsak 3240'ı verir Dolayısıyla ben diyorum ki 9 defa var 9 kere 360' da Sevgi arkadaşlarım bize 3240 verecek Bundan bunu çıkaracağız. 320'den 240'ı çıkarırsanız 80 kalır. Demek ki 3.320 derecenin esas ölçüsü neymiş? 80 dereceymiş diyoruz. Bu bir. 2 12. sorumuza baktık. 98 pi bölü 5. Bunun esas ölçüsü kaç radyandır diye soruluyor. Şimdi tabii ki pi 180'e çevirip de derece cinsinden hesapladıktan sonra tekrar radyana dönüştürebilirsin. Fakat bunu yapmayacağız. Ne yapacağız arkadaşlarım? Şunu. 98'i Şunun 2 katına yani 10'a Böleceksiniz kalan ne 8 mi O halde diyorsunuz ki cevap şudur 8 pi bölü 5 ile Buraya getiriyorsun 8 pi bölü 5 Benim esas ölçümdür diyorsun Ne yaptık tekrar ediyorum Paydanın 2 katına bölüyoruz arkadaşlarım 98'i 10'a böldük Kalanımız 8 8'i buraya 5'i Buraya aldık umarım anlaşılmıştır Eksi 550 derece Hocam negatifse ne yapacağız şöyle Eksi 550'yi 360'a bölecekse Normal, negatif gibi düşünme. 550'nin içerisinde kaç defa var? Bir defa değil mi? Ama sen 2 diyorsun, eksiyle çarpıyorsun. Eksi 2 kere 360 kaç yapar? Eksi 720 yapar. Üsttekinden alttakini çıkaracaksın. Bak çıkarırken şunlar artı yapar ya. 720'den 550'yi çıkar. Aynı şey zaten. 720'den 550'yi çıkarırsan da 170 kalır. Demek ki arkadaşlarım eksi 550 derecenin esas ölçüsü neymiş? 170 dereceymiş diye diyeceğiz. Eğer bu şekilde eksi 550 gibi küçük derse 360'ın katlarını ekleyip pozitif yapacaksın. İlk pozitif olan değer de senin esas ölçündür. Dolayısıyla eksi 550'ye 360'ın katlarından bir tanesi olan 720 derece eklerseniz cevabını yine 700, e, 170 derece olarak bulacaktınız. Eksi 32 pi bölü 3 aynı şekilde. 32'yi ne yapacağız arkadaşlarım? 3'ün 2 katı 6'ya böleceğiz. Şimdi eksi 32 Normal şartlar altında 32'nin içerisinde 6 kaç defa? 5 defa ama biz ne yapacağız? Eksi 6 ile çarpacağız. 6 kere eksi 6, eksi 36. Çıkarıyorsunuz 4 geliyor arkadaşlar. Demek ki bizim cevabımız ne olacak? 4 pi bölü 3'ü de buraya getirdik yazdık. 4 pi bölü 3 bize cevabı verecekti. Negatiflerde bunu yapıyorsunuz. Şuraya bir fazlasının eksilisini yazın arkadaşlarım. Normalde 550'nin içerisinde bir defa vardı. Bir fazlası 2 eksilisini yazdım. Normalde 32'nin içerisinde 5 defa vardı. Bir fazlasını yazdım. Eksi 6, eksi de çarptım. Ve bu şekilde işlem yürütüyorsunuz. Örnek 15. 2M'ye 1 bölü 2, eksi, 3, eksi 1 bölü 2n noktaları birim çember üzerindedir. Buna göre mn çarpımının alabileceği en büyük ve en küçük değerleri kaçtır diye sorulmuş. Şöyle yapıyorsunuz. Birim çember üzerindeyse birim çemberi sağlamak zorundadır. 2M'nin karesi 4M kare. Artı 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 eşittir 1 diyoruz. Buradan 4 m kare eşittir. 1 bölü 4'ü karşıya attınız 3 bölü 4 geldi. Ve daha sonrasında m kare diyorsunuz eşittir. 3 bölü 16 oluyor. Demek ki m buradan ya kök 3 bölü 4'tür ya da m buradan eksi kök 3 bölü 4'tür. Şimdi ne için bulalım? Eksi 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9'dur. 2n'nin karesi 4 ne karedir? Eşittir 1 diyorsunuz. Bunu bu tarafa atarsanız 4 ne kare eşittir 8 bölü 9 gelir. 4'e böldüğünüz ve 4'e böldüğünüz arkadaşlarım şurası 2 geldi. Yani ne kare kaçmış? 2 bölü 9. Peki n buradan ya kök 2 bölü 3 gelir ya da n buradan eksi kök 2 bölü 3 gelir. Şimdi mn çarpımı için maksimum değer şuradaki pozitifleri tutup çarpalım. Kök 3 bölü 4'te. Kök 2 bölü 3'ü çarparsanız kök 6 bölü 12 elde edersiniz. Kök 6 bölü 12. Bu maks değerdir en büyük. En küçük değeri bulmak için de pozitifiyle şunun negatifini çarpın. Böylelikle sevgili arkadaşlarım eksi kök 6 bölü 12 geldiğini görürsünüz. En, en büyük değer budur. En küçük değer de eksi kök 6 bölü 12'dir diyebiliriz. 16. örneğimizde ise bize demiş ki X derecelik açının esas ölçüsü 24 derece ve Y derecelik açının esas ölçüsü 32 derecedir. Buna göre X artı Y toplamını alabileceği en küçük pozitif değeri bulunuz diye sorulmuş sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu soruda ne yapacağız? Hemen şöyle düşünüyoruz. Zaten esas ölçüleri vermiş bize 24 derece ve 32 derece. Yani bu esas ölçüleri 24 derece ve 32 derece ise zaten bu açıların alabileceği en küçük pozitif değerler de bunlardır arkadaşlarım. 32 derece ve 24 derecedir. Bundan kaynaklı ki bunların toplamı da her zaman bize zaten bu esas ölçülerin toplamını verecektir. Yani bu x artı y'nin en küçük pozitif değeri sevgili arkadaşlarım 32 artı 24'tür yani 56 derecedir diyebiliriz. Ve devam ediyoruz trigonometrik fonksiyonlarla. Şimdi aşağıda grafik üzerinde çok önemli detaylara değineceğiz birazdan. Bu yüzden boş bir sayfaya renkli kalemlerle benim sana bıraktığım notları bir güzel geçir. Sonra kağıdı çalışma masana yakın bir yere as. Evden çıkarken okunacak dua misali, masaya ders çalışmak için ne zaman gelsen o kağıttaki notlara mutlaka göz gezdir. Göz gezdir ki bunlar hiçbir zaman aklından çıkmasın. Sınavda da hayat kurtarıcı olsun. Şimdi gelin bu notlarımızı almaya başlayalım. Arkadaşlar, x y koordinat sistemi üzerinde bir birim çember çizilmiş buraya. Birim çember çizildikten sonra bu birim çemberin şuradaki bir noktasından. E, dikey y eksenine paralel bir doğru çekilmiş ki bu doğrunun ismi x eşittir 1 doğrusudur birazdan ismini değiştireceğiz bir tane de x eksenine paralel ve y eşittir 1'den çizildiği için y eşittir 1 doğrusunu çizdik birini morla birini yeşille bir de arkadaşlarım orijinden geçen bir doğru bu orijinden geçen doğruyu da kırmızıyla gösterdik bu orijinden geçen doğru x eşittir 1 doğrusunu c noktasında y eşittir 1 doğrusunu d noktasında kesiyor falan filan Buralarda incelemek istediğimiz bazı trigonometrik fonksiyonlar var. Bazı uzunlukları biz trigonometrik fonksiyonlar cinsinden göstereceğiz ve sevgili arkadaşlarım bunları gösterir gösterdikten sonra da bazı eksenlerin isimlerini değiştireceğiz. Arkadaşlarım, şunu çok iyi biliyorsunuz ki eğer ki ben bu B'nin düşümlerini alırsam şuradaki uzunluğumuz kosinüs x oluyordu ve şuradaki uzunluğumuz da sevgili arkadaşlarım sinüs x oluyordu yani x demeyelim Çünkü açı Alfa olarak verildiği için Alfa diyelim tamam mı Burası sinüs Alfa Burası Pardon kosinüs Alfa Burası sinüs Alfa şimdi ben kosinüsü x ekseni üzerinde gösterdim sinüsü de y ekseni üzerinde gösterebilirim O halde bundan sonra ben x ekseninin ismine kosinüs ekseni diyeceğim x ekseninin ismi kosinüs ekseni olacak ve y ekseninin ismine de bundan sonra sinüs ekseni diyeceğim Sevgili arkadaşlarım bu notları mutlaka alın ve bundan sonra trigonometride x, y, kart, d, z, koordinat sistemini gördüğünüz takdirde x ekseni ne? Bundan sonra x ekseni değil, kosinüs ekseni olarak düşünün. Y ekseni de sinüs ekseni olarak düşünün. Daha sonrasında gelin şunları inceleyelim. Ben bu alfanın sinüsünü, kosinüsünü buldum ya. Tanjantına baksam bir de. Şöyle diyorum. Tanjant alfa. Eşittir. Nerede bakacağız biliyor musunuz? O, A, C üçgenine bakacağız. Tanjant alfa nedir? AC'nin sevgili arkadaşlarım A'ya bölümüdür. Peki AC karşı bölü komşu. AC uzunluğunu bilmiyoruz ama OA uzunluğunun biz 1 olduğunu biliyoruz. Demek ki burasını neye eşitmiş? AC uzunluğuna. Demek ki AC uzunluğu bundan sonra bizim için tanjant alfaymış. Yani neresi? Şu kısım arkadaşlar. Tanjant alfa. Ki ben burada tanjant uzunluğunun şu kırmızı doğrunun mor doğruyu kestiği yerden şuraya kadar olduğunu biliyorum eğer ki bu doğru şu şekilde olmuş olsaydı o zaman tanjant uzunluğumuz neresi olacaktı şu kısım olacaktı veyahut bu doğru sevgili arkadaşlarım şu şekilde olmuş olsaydı bu sefer tanjant uzunluğumuz şu kısım olacaktı yani tanjant değişebilir neye göre alfa açısına göre pekala burada şunun yorumunu da yapalım gördüğünüz üzere bakın tanjant şu an küçük bir yeri gösteriyor bize Açıyı arttırdım, tanjant büyüyor. Açıyı arttırdıkça tanjant büyüyor. Tanjant uzunluğu büyüdü, büyüdü, büyüdü, büyüdü, büyüdü. Açıyı arttırdıkça büyüyor. Ve 90 dereceye yaklaştırdığım takdirde tanjant 90'da artık sonsuza gidiyor. Hatta biz tanjant 90'a ne demiştik? Tanımsız demiştik. Çünkü kaç olduğunu bilmiyoruz. Demek ki sevgili arkadaşlarım, biz açıyı arttırdıkça tanjant değeri de birinci bölgedeyken arttığı için tanjant fonksiyonu, ben birinci bölgede artan fonksiyondur diyebilirim. Artan fonksiyondur diyeceğiz. Şimdi sinüs ve kosinüs içinde artanlık azalanlık muhabbeti yapalım. Şimdi kosinüse bakıyoruz arkadaşlarım. Öncelikle açım şu olsun, sonra bir de şu olsun, bir de kırmızı açımız var. Bakın, kosinüs küçük açıda daha büyük, ortanca açıda orta, büyük açıda kosinüs değeri küçülüyor gördüğünüz gibi. Kosinüs burası, burası ve burası. O halde arkadaşlarım açı arttıkça kosinüs küçülüyor. Açılar arttıkça yani değişken arttıkça kosinüs küçülüyorsa fonksiyon küçülüyorsa demek ki bizim kosinüs fonksiyonumuz Azalan bir fonksiyon. Sinüse baktığımız zaman ise bakın sinüs burada küçük açıda küçük ortanca açıda ortanca, büyük açıda büyük. Yani açı arttıkça sevgili arkadaşlarım ne oluyormuş? Sinüs de arttığına göre sinüs fonksiyonuna burada artan fonksiyon diyebiliriz. Bunlar cepte. Bunda bir sıkıntı yok. Pekala. Şimdi gelin bir de kotanjantın yorumunu yapalım. Kotanjantın yorumunu nereden yapacağız? Çok iyi dinliyorsunuz. Bak şurası alfa mı güzel kardeşim? Şurada bir Z var mı şöyle? Var değil mi? O halde o Z için konuşuyorum. Burası alfaysa şurası da alfadır. Pekala. Şimdi O şuraya ne diyelim? M diyelim. OMD üçgeni için konuşalım arkadaşlarım. Benim kotanjant alfa değeri komşu yani DM bölü OM'dir. DM burada yapacak bir şey yok ana. DM'dir. OM dediğimiz uzunlukta zaten yarıçap olduğu için 1'dir. Demek ki OM uzun, DM uzunluğu sevgili arkadaşlarım. Bizim için bundan sonra neymiş? Kotanjant alfaymış. Yani ben şuradaki uzunluğa kotanjant alfa diyeceğim. Şimdi tanjant alfayı kotanjant alfa içinde bir yorum yapalım. Ee, açıyı büyüttüm, kotanjanta bakıyorum. Neresi artık? Şu kısım mı? Sadece bak açıyı büyüttüm. Şurası. Açıyı küçültüyorum, kotanjant gitgide git, sonsuza doğru gidecek değil mi? Gitgide artıyor. Ekrandan çıktı yani. Peki o zaman şöyle diyebilir miyiz? Ben açıyı artıdıkça kotanjant küçüldüğüne göre kotanjant azalan bir fonksiyondur. İki tane azalan fonksiyonumuz var. kosinüs ve kotanjant birinci bölgede için konuşuyoruz. kosinüs ve kotanjant o zaman e, c ile başkanlara azalan diyelim biz. Tanjant ve sinüs de artan fonksiyonlarmış arkadaşlarım. Bunları bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Pekala. Tüm bunlar için konuştuk. E, tanjant. Fonksiyonu eksi sonsuzla artı sonsuz aralığında değerler alabilir. Eksi sonsuz küçüktür. Tanjant o da küçüktür. Kotanjant ay, pardon sonsuz. Ve kotanjant aynı şey geçerlidir. Eksi sonsuzla artı sonsuz aralığındadır. Sinüs ve kosinüs bakın çemberin bilim çemberin dışına çıkamadıkları için kosünüs de sinüs de eksi 1 ile 1 aralığında değerler alacaktır. Eksi 1 küçük veya eşittir sinüs x bu da küçük veya eşittir 1. Aynı şey için içinde geçerlidir arkadaşlarım. 1 küçük veya eşittir. kosinüs x o da küçük veya eşittir. 1 diyeceğiz. Aralıklarından bahsettik. Artanlıklarından, azalanlıklarından bahsettik. kosinüs ekseninden, sinüs ekseninden bahsettik. Şimdi gelin tanjant ve kotanjant eksenlerine. Bakın ben tanjantı mor eksenin üzerinde gösterdiğim için. Bundan sonra bu x eşittir 1 doğrusu benim için tanjant eksenidir. Bunu da mutlaka not alın. Ve... Şurada da sevgili arkadaşlarım yeşil doğru yeştir bir doğrusu üzerinde kotanjantı gösterebildiğim için bu da kotanjant eksenidir diyoruz sevgili arkadaşlarım. Evet daha fazla not alabiliriz ama zaten ilerleyen sayfalarımızda yine ufak ufak bu notları vereceğimiz için bu notları almanız yeterlidir sevgili arkadaşlarım. 63. sayfamız bitti geçtik 64'de bu sayfada 4 tane birbirinden güzel soru var çok dikkat edin hemen de fayda var. Şekilde o merkezi birim çember verilmiş. QPR açısı teta'ymış şurası. RS uzunluğunun teta türünden eşittir. RS neresi arkadaşlarım? Şurası. Şimdi öncelikle bakın. Burası çemberin yayının üstündeki bir açı. Teta. Ve arkadaşlarım gördüğü kısım neresi? Şurası. Burası nedir? 2 tetadır. O halde ben şunu şuradan şöyle tutup çekersem şurası kaç olur? 2 teta olur. Şimdi bu cepte değil mi? Şurayı sildim. Burası 2 teta. Burası tetayız. Burası 2 teta. Peki şimdi ne yapacağız? Şunu yapacağız. Ben or uzunluğunu biliyorum. Or uzunluğu arkadaşlarım bazen birim çember 1 çarpı cos 2 teta'dır. Bak burası cos 2 teta. Peki os uzunluğu neydi? 1'di hocam. Peki ben 1'den şuradaki or'yı çıkarırsam yani cos 2 teta'yı çıkarırsam elimde ne kalır? Tabii ki rs uzunluğu kalır arkadaşlarım. Demek ki rs uzunluğunun teta türünden eşiti 1 eksi cos 2 teta olacakmış. Hemen geçtik bir diğer sorumuza. Bize diyor ki bu soruda o merkezi çeyrek, çeyrek birim çember verilmiş. COA açısı tetaymış bakın şurası. CD uzunluğunun teta türnden eşit. CD dediğimiz yer şurası. Şimdi öncelik öncelik arkadaşlarım şunu yapıyoruz. İyi dinliyorsunuz. Burası teta ise biliyorsunuz da şurası da tetadır. Bu cepte. Daha sonrasında şuradaki uzunluğun buradaki uzunluğun ben ne olduğunu biliyorum. Bak birim çemberden kesti yer. Madem burası birim çember burası 1, o zaman burası 1 çarpı kosinüs tetadır. Yani kos teta diyebiliriz. Daha sonrasında şunu şöyle uzatırsanız şu doğruyu uzattık. Uzattığında şuradan kesen yer bize neyi veriyordu? Burası kotanjant ekseniydi. Şurası neydi arkadaşlarım? Şu uzunluk e bizim için kotanjant tetaydı. E madem öyle sen şu kısmın mavi ile işaretlediğim kısmın kos theta olduğunu biliyorsun. Burası buraya eşit. E buranın da tamamı kotanjant tetaysa. Buradaki cd uzunluğu bizim için nedir artık? Kotanjant teta eksi kosinüs teta'nın ta kendisidir sevgili arkadaşlar. Örnek 18'de çözdük ve devam ediyoruz örnek 19'da. Şurası 25 derece. Şekilde o merkezi bilim çember gösterilmiş. bc uzunluğunu bul demiş. bc uzunluğu neresi arkadaşlar? Şu kısım. Peki bulalım hadi. Şimdi öncelikle arkadaşlar burası 25 ise şurası 90 25'ten 65 derecedir. Ve Biliyorsun ki şu AB'nin doğrusunu uzatırsam, x'iştir 1 doğrusunu uzatırsam, bu tanjant ekseniydi. Ve şu kısım bize neyi veriyordu? Kotanjant 65 dereceyi veriyordu. Şurası kaç? 1. O halde ben BO uzunluğunu nasıl bulurum? OB uzunluğunu. Şunun karesi artı bunun karesi eşittir. Bunun karesi diye Pisagor'dan bulurum. Kot kare 65 artı 1'in karesi 1. İşte bunun kare kökü bize BO uzunluğu ya da OB uzunluğunu verir. Gelin bu işlemi yapalım. Cos kare atma, 65. Aslına bakarsanız, cos kare 65 bölü sin kare 65'tir. Artı bir de birimiz var. Bir de bunun kare kökü. Şunu da şunu çarpıp cos kare 65 e ekleyelim. Sin kare 65 artı cos kare 65 bölü sin kare 65 dedim. Sin kare 65 de cos kare 65'in toplamı trigonometrik özdeşlikten kaynaklı birdir arkadaşlar. Demek ki burası 1 bölü sin kare 65. Bunun kare kökü nedir arkadaşlarım? 1 bölü sinüs 65. Peki 1 bölü sinüs neydi? Kosekanttı. Yani kosekant 65 diyeceğim arkadaşlarım. Nereye? OB uzunluğuna. Bakın şuradan şuraya kadar olan uzunluk kosekant 65'miş. Pekala. Bizden BC isteniyordu yani şu kısım. Peki ben OC uzunluğunun kaç olduğunu biliyorum? 1. O halde arkadaşlarım. Kosekant 65'ten şuradaki 1'i çıkarırsanız tabi ki elinizde BC uzunluğu kalacaktır. O halde cevabımız kosekant 65-1 olacaktı. Sevgili arkadaşlar tabi dereceler var ama el alışkanlığı yazmıyoruz genelde. Dereceler olacak arkadaşlar merak etmeyin. Ama yazımla alakalı size öyle herhangi bir bilgi sorulmadığı için bunları da çok da dikkat etmiyoruz açıkçası. Ama dikkat etsek yani mükemmel olur. Devam edelim örnek 20 ile. ABC bir dik üçgen. C'ye A, dik, B, BC'ye A, dik. Şurası x birim arkadaşlar, HC ve AB de 4 birim olarak verilmiş. Yukarıda verilenlere göre x'in teta türünden sorulmuş. Öncelikle bak çok dikkatli dinliyorsun şimdi. Şurası 4. F kuvveti gibi düşün. Şurada bir tane kütle var, m kütleri. Şu da kuvvet arkadaşlar, tamam mı? O zaman şu bileşen nedir? <gülüyor> 4 çarpı cos tetadır. Öğrendin değil mi bunları? 4 çarpı cos teta Peki şurası nedir arkadaşlar? AH o da şu kısım. O da tabii ki 4 çarpı sin teta'dır. Peki diktendik miymiş? O zaman yapıştır Öklid'i. 4 sin teta'nın karesi 16 sin kare teta eşittir 4 çarpı kosinüs teta çarpı x diyeceğiz arkadaşlar. x'in teta türünden eşit sorulmuştu. Şu 4 kos teta'yı karşıya şu şekilde atarsanız x'i bulursunuz. x eşittir 16 ile 4'ü sadeleştirdim. 4 Sin kare teta bölü kos teta. Ben bunu şöyle yazayım. Sin teta çarpı sin teta bölü kos teta biçiminde yazayım. Sin teta bölü kos teta dediğimiz ifadenin sen tanjant olduğunu biliyorsun. 4 çarpı tanjant teta çarpı sinüs teta o halde bize cevabı verecektir. Aranılan budur. X'i teta türünden bakın eşitini 4 tan teta çarpı sin teta olarak elde ettik sevgili gençler. 20. örneğimizi ve bu sayfayı yani 64. sayfayı da bitirdik artık. Devam ediyoruz 21. örneğimizle. Bir ABC üçgeninde kenar uzunlukları A, B ve C birimdir. Buna göre C çarpı cos B artı B çarpı cos C toplamına eşit. En sade ifadeyi bulunuz demiş arkadaşlarım bize bu soru. Şimdi bir tane ABC üçgeni düşünelim biz. Çok şekil bir soru, çok güzel bir soru. O yüzden çok dikkatli dinlemenin fayda var. Bak bir tane ABC üçgeni çizdim ben sana. Tamam mı? Şöyle yapalım. Özür dilerim. Nerelere çıktık? Dur. Heh. Bu da silinmiş. Şöyle bir tane ABC üçgeni çizdim arkadaşlar. A, B, C. Bak burası A'dır. Burası B'dir. Burası C'dir değil mi? Şimdi demiş? C çarpı cos B demiş. Cos B'yi kullanabilmek için. kosinüs B'yi kullanabilmek için. Aslına bakarsan şuradan şöyle bir dik indirelim. Bu diki indirdim ya. Bak şimdi. Burası dik üçgen artık. Şurası senin hipotenüsün. Sen bana şuraya da m diyelim. Sen bana BM uzunluğunu söyler misin? BM uzunluğu nedir? Kosinüs kosinüs b'nin c katıdır. C çarpı kos beta. Kos b diyelim. C çarpı kos b. Bakın bu uzunluk burasıdır. Şimdi gelin şuraya bakalım. Şurası ne? Kos c değil mi? Peki sen bana şu kısmı ifade et bakalım. Bu neye eşittir? E bu da hocam. Burası da b çarpı kosinüs c'dir. E şimdi diyor ki bana c çarpı kosinüs b ile B çarpı kosinüs c'yi topla demiş. E ben şu uzunlukla şu uzunluğu toplayınca zaten a'yı vermesi gerektiğini zaten çok iyi biliyorum. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Evet notumuza bakıyoruz videoyu bitiriyoruz. Kartezyen koordinat sisteminde x ve y ekseni üzerindeki sayıların hangi bölgelerden pozitif veya hangi bölgelerden negatif olduğunu bilmeyen yoktur herhalde aranızda. Bunları bize ne zaman öğretmişlerdi. Orta 2'de. Yani orta mi? 7. sınıfta falan öğretmişlerdi. Peki, yukarıda x ekseninin kosinüs ekseni ve y ekseninin sinüs ekseni demiştik biz. Madem öyle x ve y hangi bölgede pozitif veya negatifse kosinüs ve sinüs de o bölgede aynı işaretlidir. Yani x'lerin pozitif olduğu yerlerde kosinüs de pozitiftir. x'lerin negatif olduğu yerlerde kosinüsler de negatiftir. y'lerin pozitif olduğu yerlerde sinüsler pozitiftir. y'lerin negatif olduğu yerlerde sinüsler negatiftir arkadaşlar. Bakın X kosünüs ekseni, Y sinüs ekseni dedik. E şimdi sen biliyorsun ki X'ler şurada. X'ler ve Y'ler burada pozitifti. O zaman kosünüsler de sinüsler de pozitiftir. E şimdi X'ler bu tarafta negatif. Sinüsler, e, Y'ler pozitifti. O zaman kosinüsler negatif, sinüsler pozitif. Şurada X'ler de Y'ler de negatifti. O zaman kosünüsler de sinüsler de negatiftir. Şurada ise dördüncü bölgede. Sinüsler pozitif, pardon. X'ler pozitif. Y'ler negatifti. Dolayısıyla kosinüsler pozitif, sinüsler negatiftir diyoruz. Böyle yok Türkiye Cumhuriyeti'nin güzel kızları falan gibi formüllere veya kara tahtada bilmem herkes coşuyor muymuş öyle bir formüllere falan lüzum yok. Yani böyle şeyler yapıp da matematik sınırlarımızı aşmanın bir anlamı yok yani. Tamam. Yani çok basit. Biz o zaman x'lerin ve y'lerin pozitif veya negatif olduğu yerleri neden öğrendik ki? Yani amaç neydi? Sadece ama sadece analitik düzlemde yerleri gösterebilmek mi? Yani bunu neden öğrendik ki? Veya biz neden yarım saattir x eksenine ile kosüm diyoruz ki? Neden yarım saattir y x'e -80 sinüs 80'i diye anlatmaya çalışıyoruz ki? Bunun amacı bu. Yoksa öyle kara tahtalı, mara tahtalı şeylere... Aslında bunlar beynimize ekstra daha fazla yük değil mi? Açıkçası. Yani biraz düşünün. Şunu niye vermiş yarada? <gülüyor> Düşünelim diye vermiş değil mi? Düşünelim o zaman. Yani çok basit. X'ler nerede pozitif? Sağ tarafta mı? E de orada pozitif o zaman. X'ler nerede negatif? Sol tarafta. O zaman kosünüsler de negatif orada. Y'lerin ler, pozitif olduğu yer. E, hocam yukarı taraf işte Y'ler pozitif. Bak sinüsler orada pozitif. E, Y'ler nerede negatif? Hocam alt tarafta. X'in altında. O zaman sinüsler orada negatif. Bu kadar basit. Bak kosinüslerin pozitif olduğu yer sağ taraf. kosinüslerin negatif olduğu yer sol taraf. X'lerin nerede pozitif, nerede negatif olduğuyla alakalı sadece. Bu kadar basit aslında. Yani öyle tekerleme ezberlemeye gerek yok. Tekerleme ezberleme işlemini herhalde bir ikinci, üçüncü sınıfta halletmiş olmamız gerekiyor bence. Yani 12. sınıfız, mezun adamız, sene üniversite olacağız. Hala tekerlemeli uğraşmayalım bence. Tanjantın tanjantın hangi bölgede işareti neyse kotanjantın işareti oydu biliyorsunuz. Çünkü tanjant neyse kotanjant onun tam tersiydi. Sadece çarpımsal tersini alıyoruz. Peki hocam tanjant ve kotanjant için o kara tahtada T de vardı. Ne yapacağız? Yahu kardeşim bak lütfen rica ediyorum. Tanjant dediğimiz şey sinüs bölü kosinüstü. Kotanjant dediğimiz şey de kosinüs bölü sinüstü. E sen şimdi şuraya bakıyorsun. Bak kosinüslerle sinüsler burada artı değil mi? Artı bölü artı dersen Tanjant ve kotanjant artı olur. Eksi bölü artı veya artı bölü eksi dersen Tanjanta kotanjanta eksi olur. Eksi bölü eksi dersen Tanjanta, kotanjanta artı olur. Artı bölü eksi veya eksi bölü artı dersen tanjanta, kotanjanta eksi olur. Bu kadar basit. Bunlar için ezbere gerek yok. Lütfen. Bunlar beynimize ekstradan, ekstradan yüktür arkadaşlar. Yani akıllı telefonlarda bile, bak akıllı telefonlarda bile sen bir uygulama varsa veya masa üstüne mesela bilgisayarında masa üstü akıllı telefonlarda bir uygulama varsa sen bir şeyi oraya tekrardan kopyala yapıştır yaptığın zaman diyor ki bak bu zaten var diyor. Aynısıyla değiştirilsin mi diyor? Yoksa diyor ekstradan ikinci bir kopyayı mı oluşturuyum zaten var diyor. Değil mi? Yani o bilgisayarlar ve telefonlar bile uyarıyor bunu zaten. E biz zaten bu bilgilere arkadaşlar hakimiz biz bu bilgileri zaten biliyoruz Xlerin ve Ylerin nerede pozitif nerede negatif olduğunu zaten biliyorken. Bir de ekstradan tekerleme ezberlemeye ne ihtiyaç var? Ben bundan bahsediyorum. Farklı bir şeydir. Ha ezberlemek isteyen yine ezberlesin. Beni ilgilendirmiyor. Ama ben ezberlemem yani. Hani sizin de ezberlemenizi istemem açıkçası. O yüzden hiç gerek yok. Kara tahtaymış, şuymuş, buymuş. Lüzum yok arkadaşlar. Evet. Videomuzun artık sonuna gelelim. Bir sonraki dersimizde 3. videoda İndirgeme formüllerini işleyeceğiz arkadaşlar. İndirgeme formüllerinin ne demek olduğunu, nasıl bulunduğunu, ihtiyacımıza nerede, e, nerede ihtiyacımız olduğunu, nelere yaradığını e, önce öğreneceğiz. Sonra örneklerle bunları pekiştirip arkadaşlar soruları çözüp yine farklı bir dersimize geçeceğiz. O videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıklı kalın ve tabii ki her zamanki gibi bol bol matematik çalışmayla lütfen unutmayın.